view ASP.NET Core ve sonradan eklenecek PHP bölümlerinde size ben eğitmenlik hediye olacağım. Ve bu içerikte göreceğiniz konular aynen sektörde kullanılan teknikler olacak. Kursumuzda başarılı olmanın altın kuralı ise videoları adım adım seyredip daha sonra bu seyrettiğiniz videolardaki projeleri kendiniz de geliştirmeniz olacak. Udemy'de popüler olan iki farklı eğitmenin Aynı içerikte buluşturan bu kursta siz de aramıza katılın. Kursumuzla görüşmek üzere.